T ile ilgili Mahmut Bey ile her röportajımızda neredeyse yeni bir motorun önündeyiz. TF6000'di bir önceki yaptığımız röportajlarda ve bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde TF10000'i gördük. Hocam öncelikle motor hayırlı olsun ama ben o kadar büyük bir motor gördüm ki biraz size azıcık teknik özellikten alalım. Öyle bir gaza bastınız ki biz bile takip etmekte güçlük çekiyoruz. Estağfurullah. Efendim zaten daha önce bahsetmiştik TF6000 motorumuzu. E, Görece çıkardığımızda bir yandan imalatı bu arada devam ediyor. Elimizden geldiği kadar hızlı imal etmeye çalışıyoruz. E, bir yandan da e, TF6000 motorumuzun gücünü 10.000'e 10 çıkarmak için bir art yakıcı eklenmesi e, gündemde olduğunu söylemiştim. Onu da hızlı bir şekilde şu anda üzerinde çalışıyoruz. Burada gördüğünüz e, TF6000'in art yakıcıyla entegre edilerek 10.000 beygir gücüne çıkarılmış versiyonu. Tf-10.000 motorumuz. Ee, tabii bu Tf-6.000'den bir sonraki adım. Önce Tf-6.000 inşallah imalatını e, tamamlayacağız. Oradan bazı verileri alıp kalibrasyonu bitirdikten sonra Tf-11'i e, inşallah devreye alacağız. Ama tabi tasarım biraz önden gidiyor. E, tasarım mühendisliği biraz önden gidiyor. Ama e, gördüğünüz gibi gerçek bir savaş çağı motoru artık halini aldı. Bazen izleyicilerimiz diyor ki ya maket gösteriyorsunuz ama ben hayır diyorum. Maket aslında imalat öncesinde neyin ne olacağını gösteren birebir yaptığınız sizin bir 3D baskılar gibi mi oluyor artık? Evet. Yani aslında şöyle daha önce de demiştim TF6000'de imalatı tamamladık. Şey, özür dilerim tasarımı tamamladık ve imalat aşamasına geçtiğimizde bir de bunun plastik modelini yapıp kendimizde mühendislerimizde yani birebir ölçekli bir görmüş oluyorlar. E, tabii ki fuara getirdiğimiz model e, tam bütün detaylara haiz değil. Hatta bazı yerleri bilerek ve kasıtlı olarak değiştirilmiş oluyor. E, çünkü gelip herkes burada resmini çekiyor malumunuz. Bu, bu yüzden fuar modelimiz ama e, artık modelinin çıktığının e, çıkması tasarımın belli bir aşamaya geldiğinin göstergesi. Öyle söyleyeyim. İmalata başladınız TF6000 serisiyle ilgili evet. muhtemel ilk çalıştırmayı ne zamana öngörüyorsunuz? Efendim bir hedefimiz e, önümüzdeki yılın ilk yarısıydı ama daha önce bir e, röportajda da bahsetmiştim. Bazı e, tedarikte yaşadığımız sorunlar diyelim. Sebebiyle e, o kısımlarında alternatif yönlere giderek hatta bir kısmını ciddi olarak yerleştirerek ilerlemek zorunda kalıyoruz. Bu tabii ki bize biraz zaman kaybettiriyor ama yolumuzdan vazgeçirecek veya caydıracak değil. Nasip olursa e, önümüzdeki yıl içinde her halükarda TF6000'i. Biraz gecikmeler olsa da çalıştırmayı planlıyoruz inşallah. Tabi TF6000 çalışacak. Çalıştıktan sonra sizin test merkezinizde epey bir süre harcayacak. Evet. Onunla ilgili ne öngörüyorsunuz? Bir de bu süreçleri hızlandırmak için yeni nesil teknolojiler neler kullanıyorsunuz? Biraz da onlardan izleyicilerimiz duymak ister. Aslında yeni bir motor geliştirirken prototip maliyetleri gerçekten yüksek. Yani şöyle bir motoru imal etmek istediğinizde üstünde yüzlerce hatta 2500 civarında ana parça var. Bu parçaların her birini tek tek imal etmek zorundasınız. Bir kısmı metal işleme yoluyla elde ediyor. Bunlara yazılımları, kodları yazmak zorundasınız. Bir kısmı döküm önce dökülecek sonra işlenecek. Döküm kalıpları yapmak zorundasınız. Malumunuz bunların hepsini yaptığınızda çok ciddi paralar harcıyorsunuz. Seri imalatta kalıbı bir defa yaptınız mı yüzlerce de üretebilirsiniz. Onun bir önemi kalmıyor kalıp maliyetini ama prototipte daha prototip olduğu için ve tasarım geliştikçe ve testler yapıldıkça üstünde modifikasyon yapmak zorunluluğu olduğu için bu süreç gerçekten çok pahalı oluyor. Yani bizim tecrübemiz gerçek motorun yaklaşık en az bir 3 katı maliyete patlıyor bir prototip. Burada yeni teknoloji olarak tabii ki katmanlı imalat, 3 boyutlu yazıcılar, metal yazıcıları ciddi olarak kullanıyoruz. O konuda teknolojiye ciddi yatırım yapmıştık, mühendislik kabiliyetimizi geliştirmiştik, izleyicilerimiz de bilirler, bunları yani sonuna kadar kullanıyoruz. İlk prototiplerimizde neredeyse yarıya yakını katmanlı imalatla imal edilmiş oluyor. Bu da bizi motoru çalıştırmaya, hatta %70-80 güçlere kadar çıkarmaya, devirlere kadar çıkarmaya ve değişik üstüne veri almak için yeterli oluyor. Bu aşamada her şey normal gözüküyorsa gerçek parçayı döküp bu sefer tam yüke falan onlarla çıkmayı tercih ediyoruz tabii. Ki hazır çıkarmak için. %70 80 güç dediniz ki böyle bir motor için inanılmaz sıcak 80 var. güç demeyelim %80 85 devirlere kadar çıkıyor. Güç biraz daha düşük kalıyor ama %70 80 devirlere kadar motor devrine kadar yani maksimum devrin %80'ine hatta 85'ine kadar katmanlı imalat parçalarımızla çıkabiliyoruz. O motordan ciddi veri almamızı sağlıyor bizi. Sonrasında da kalıpları hazırlayıp şekillendiriyorsunuz. Aynen yani orada problem gözükürse katmanlı imalette değiştirerek tekrar yapıyoruz bir daha takıyoruz. Yani motor belli bir yani şeye ulaştığında tasarımda e, her şey düzgün gözüküyorsa ondan sonra asıl parayı harcayıp kalıp yaptırıp e, gerçek parçayı yakıp orada da maksimum güze çıkmak mümkün oluyor. 6000 motorunu konuşurken siz o zaman dediniz e, kızıl elma Mius'a uçabilir diye ne zaman? Şöyle bir hafifçe teker kesti inşallah önümüzdeki günlerde uçacak. Bu 6.000 motoru Akıncı çok özür dilerim, Kızıl Elma'ya ne getirebilir? Biraz daha şu son verilerle sizden biraz daha bilgi almak isteriz. Efendim zaten motoru gördüğünüzde gerçek bir savaş uçağı motoru olduğunu anlıyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Bu motorları geliştirmekteki asıl hedefimiz Milli Muharip Uçağ'ın motorunu giden yolda ekibimizi eğitmek yani dünyanın en gelişmiş motorlarından birini yapacaksanız adım adım oraya ekibinizi yetiştirerek gitmeniz lazım bir seferde birinci basamaktan yirminci basamağa sıçranılmaz tabii ki Bunlar ara basamaklar <gülüyor> Tabii bu arada biz bu motorun boyut ve güç sınıfını seçerken Kızıl Elma gibi milli diğer platformlarımızın güç ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özellikle seçtik Kızıl Elma tabii ki şu anda ithal motorlarla uçmakta. Ama bildiğim kadarıyla bu ilk uçan versiyonu 2700 librelik bir motorla uçuyor. Ama 5500 librelik başka bir da tedarik edilmiş vaziyette bildiğim kadarıyla. Ama bu motorumuz tabii ki 10 bin beygir libreye kadar güç üretecek. Bayağı bir güçlü motor. Bizim motorumuz asıl Milli Muharif Uçak için eğitim amaçlı geliştirilmiş olsa da e, i̇stenildiğinde veya herhangi bir tedarik sıkıntısı olduğunda tabii ki hem e, Kızıl Elma'ya hem de e, gerekirse bunun iki tanesi artık e, Hürjet'i uçurabilecek güç sınıfına çıkmış olduk. Yani Hürjet e, yaklaşık 16-17-18 bin libre etkiyle uçuyor. Daha büyük tek bir motorla uçuyor. Yani bunun iki tanesi şu anda e, Hürjet'i uçurabilecek güç sınıfında diyelim. 6000'i gelecek yıl e, yarısından sonra çalıştırabiliriz dedik. 10.000 için öngörünüz neler? Çünkü e, öngörü diyorum mühendislik işidir bu. Ambargolar var, beklemediğiniz şeyler. Böyle de bir hedef tarihi var mı? Yani aslında en az bir yıl daha sonra çünkü önce 6000'i çalıştırıp e, oradan biraz veri almamız gerekiyor. E, oradan gelen verilere göre belki bunun e, art yakıcı e, bir e, ince ayar yapmamız gerekebilir. İmal etmeden önce yani boş boşuna üretip tekrardan bir daha öğrettim Çünkü pahalı şeyler zaten bildiğiniz gibi. O yüzden mühendislik dediğim gibi biraz önden gidiyor. Gitmek zorunda. Mühendislik ne kadar erken bitirip ne kadar çok dizayn iterasyonu yaparsa döngüsü ilk yapılan prototip o kadar güzel ve nihai ürüne yakın oluyor. O yüzden mühendisimiz biraz önden koşuyor. Ama daha bayağı bir işimiz var. Mühendislik olarak da dizayn iterasyonları devam edecek. olgunlu dizaynda olgunlaşması devam edecek. Sonra önce 6000 bin sırayla gideceğiz. Sonra 10 bin inşallah üretilecek. 10 binin sonrası nereye gider bu motor ailesi olarak sorayım. 10 binin sonrası aslında bizim hedefimiz direkt 35.000 beş bin MMU motoru yani. E, nasip olursa. Zaten bu bitti. E, inovasyon fuarına getirmemizin sebebi e, buradaki bu motorda e, MMU'nun gerçek motorunda kullanacağımız teknolojilerin büyük çoğunluğunu kullanıyoruz. Kasıtlı olarak kullanıyoruz. E, test etmek, geliştirmek, kabiliyet kazanmak hem de e, analiz ve modellerimizi kalibre etmek için. Yani e, şöyle söyleyeyim, MMU'nun motoru bundan çok daha büyük ve daha ağır, devasa bir motor olacak. Yani uçağın gövdesinin içi neredeyse komple motorla kaplı ve ondan iki tane var. E, tabii öyle bir motorda kabiliyet kazanmak ve teknoloji öğrenmek çok daha pahalı. Bu bile pahalı ama bunu şu anda devam ediyoruz elimizden geldiği kadar. Ee, şimdi tabii Milli Muharip deyince ilk etapta çıkışı dört buçukuncu nesil. Ee, sizin de çok uzman olduğunuz efizon evet. motoruyla başlayacak ama evet. 5. nesile kaydırdığımız zaman biraz motorun özellikleri değişiyor. Evet. Daha hızlısı yayacak belki art yakıcı afterburner olmadan evet, evet. ses hızını açacak. Oralarda neler yapıyorsunuz? Yani şu anda MMU motoruyla ilgili ön çalışmaları yürütüyoruz. Ee, ya, yani şu anda yaptığımız analizlere göre inşallah MMU'yu Milli muharip Uçağımızı art yakıcı yap yakmadan süpersonik hızlara hatta sesin 1.4 mah veya üzeri hızlarına e, ulaştıracak bir motor inşallah üreteceğiz. Yani şu anda yaptığımız analizler bunu yapabileceğimizi gösteriyor. E, arkadan infrared e, izlenebilirlik olarak e, sıcak bölgelerin gizlenmesi, soğutularak saklanması bunlarla ilgili. Ön çalışmalarımız devam ediyor tabii ki yani e, gerçek anlamda bir 5. nesil e, MMU gerçek anlamda bir 5. nesil savaş uçağı yapacak bir e, motor inşallah TEO olarak e, TR motorla beraber çalışıyoruz şu anda. E, geliştirip e, devletimize teslim edeceğiz diye öngörüyoruz. Şu anda tabii projenin bilgisini vermek gerekirse izleyicilerinize Milli Muharip'le ilgili ilk testler General Electric'in f bizim F16 motorlarıyla evet. sonrasında da nasıl bir yor haritası olacak, neler yapılacak ama tey olarak biz bunu burada Türkiye'de yapabiliriz'in ispatını muhtemel bu motorlar olacak herhalde. Evet, yani şu motoru yapabildiğimiz, çalıştırdığımızı gördüğünüz anda artık MMU'nun motorunu da yapabileceğimizi hissedeceksiniz yani. Nasıl Anka önce Alman motoruyla ilk uçuşunu yaptı, evet. sonra sizin motorlara geçtiyse Aynen. Herhalde önce İHA'larımızda göreceğiz bu i̇nşallah jet motorları, ee, arkasından da gidecek. Hazır sizi yakalamışken, TS-1400 ve diğer projelerde son durumlar nedir? Bir onlarla da ilgili bilgi lütfen rica edelim. TS-1400'ün e, e, helikopteri ilk uçuşunda kullanılacak insanlığı uçuşa elverişli motorlarının e, montajları bitti. Hatta bir tanesi testlerin bir kısmını da tamamladı. Şubat sonuna kadar tayının bizden önce, teslimat öncesi istediği bazı düzinelerce testler var. Onları sırayla onları yapıyoruz efendim şu anda. Eskişehir'de mi Ankara'da mı bunlar? Eskişehir'de, Eskişehir'de yapıyoruz. Arkasından herhalde Şubat evet, sonundan sonra? Bizim teslimatımızdan sonra helikoptere takılıp helikopter önce yerde yapacakları bayağı bir testler var. Ondan sonra da yılın ortasına doğru... Gökyüzünde görmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu tabii çok büyük bir, önemli bir adım olacak. Evet, ee, Türkiye'de geliştirilmiş bir motorun helikopterde kullanılması i̇nşallah. açısından. Ee, İHA motorlarında durumlarımız nedir? Bir de bize izleyiciler TB3 ve sizin geliştireceğiniz motoru çok soruyorlar. Onlarla ilgili son durumlarla ilgili de bir toparlayabilirsek çok sevinirim. Yani TB3'ün motorlarını zaten teslim ettik. Ee, ama tabii ki TB3'te çalışmalar Baykar'ın takdirinde şu anda kızıl öncelik verdikleri için o biraz daha geriden geliyor ama benim beklentim önümüzdeki yılın ilk yarısında o da uçacak bizim motorlarımızla diye bekliyoruz efendim. Normal diğer İHA motorlarında vaziyetiniz nasıl? Anka Aksungur özür dilerim. Aksungur şimdi bizim PD-170 serisiyle ciddi uçuşlar yapıyor. Ha, bu arada şey de vereyim şu müjdeyi de. 225 beygirlik PD-222 motorumuzla belli bir olgunluğa ulaştı artık EASA CAC 440 galiba CAC 440 testlerini yani dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı onu nerede göreceğiz PD 222 PD 222 aslında Aksungur'un daha uzun süre havada kalması gereken daha az yakıt tükettiği için özel görevleri için kullanılabileceği gibi Akıncı'nın özür dilerim. Aksungur ve Anka vesaire gibi araçların daha fazla yükle kalkışına yani daha fazla güç vereceğiz onlara inşallah. Ve bu arada dünyadan da ciddi bazı talepler var. Onların üstüne çalışıyoruz şu anda. Ee, o anlamda anladığım kadarıyla satışlar arttıkça size de yeni yeni, yeni motor siparişleri gelecek. Şu an aldığınız sizin İHA motoru olarak bir yurt dışı siparişi ihracat haberi var mı? Evet. Aslında var, son imzayı atmadığımız için söylemiyoruz. İmzayı atmadan söylemeyin. Bu var olduğunu duymamız bile bizim çok heyecan verici. Ee, var efendim. Ee, şu anda pazarlıkların fiyat teslimat pazarlıklarını yapıyoruz. Ee, hem de şey bayağı bir teknoloji yüksek bir ülkeden var ya yani. Öyle söyleyeyim. Merakla bekliyoruz. Attığınız zaman imzayı çünkü bu işlerde dışarıdan çok fazla baskılar olabiliyor. Son dakika kararlar değişiyor. Atın imzayı biz de zevkle izleyicilerimizle paylaşalım. Çok teşekkürler hocam. Sizlere teşekkürler. iyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim.